Merhaba arkadaşlar, bugün yine fırsatını bulmuşken gökyüzünde önemli bir görünümden bahsedeceğim. Zor süreçlerden geçiyoruz. 2023 oldukça farklı bir yıl olacak demiştik. Belki bu kadarını tahmin dahi edemedik. Mart ayı ile beraber 2023 başlıyor dedik. Nitekim öyle oldu aslında. Şubat ayından başladı ne yazık ki sıkıntılarımız ve büyük bir değişim dönüşüm sürecine giriyoruz. Ee, tabii ki bazı bedeller ödüyoruz. Ee, önemli olan e, artık bizler için belki de hayatımızda değiştirmemiz gereken unsurları fark etmek olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, bu videonun konusu aslında biliyorsunuz e, 21 Mart tarihinde Koç burcunda bir yeni ay var. Artık yavaş yavaş baharın gelişinden, baharın müjde, müjdesinden bahsedebileceğiz. Ama e, Koç burcundaki yeni ayı incelemeden önce 20 Mart tarihinde meydana gelecek olan Venüs-Kuzey düğümü kavuşumundan bahsetmek istiyorum. Ee, önemli görüyorum. Neden önemli gördüğümde söyleyecek olursam. Venüs, Kuzey düğümü ve Juno e, tam kavuşum yapacaklar arkadaşlar. Ee, özellikle tabii 20 Mart tarihinde bu tam kavuşum meydana gelecek. Biliyorsunuz 14 Mart tarihinde de Jüpiter-Şiron birbirlerine yaklaşmışlardı. Hali hazırda yine kavuşum enerjisindeler. Bir de üstüne Venüs, Juno ve Kuzey Ay düğümü eklendiği zaman hayli enteresan, kişisel yaşantılarımızda çok ilginç dönemlerden geçtiğimizde söylemek mümkün. Dolayısıyla biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bugünün öneminden, bu kavuşumun öneminden ne gibi etkileşimler yaşayabileceğimizden bahsetmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Şimdiden destekleyen, yorum yapan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar özellikle biliyorsunuz Mart ayının başında zorlayıcı bir dolunay süreci yaşadık. Başak Burcu'nda kavuşum yaptığı Sabit Yıldız, akabinde gelen Mars Neptün karesi ve bu kare görünümlerle beraber ki halihazırda hazırda yine Mars Neptün karesi etkisi devam ediyor. Kafa karışıklığı, afetler, hava durumuyla alakalı yağışlar, suyla alakalı konular, zehirlenmeler... Bunalımlı ruh halleri, depresif ruh halleri, kaygı, endişe, anksiyete gibi durumları yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah azalarak yaşamaya devam edeceğiz diye umut ediyorum. Biliyorsunuz hali hazırda Satürn balık burcuna geçti ve Plüton da kova burcuna geçmek üzere. Çok kritik süreçlerden geçiyoruz yani oldukça enteresan dönemlerden geçiyoruz. Bu kadar çok gezegenin yer değişimi, bu kadar çok olayın aynı anda ceryan gökyüzü gündeminde. Tabii ki artık büyük bir değişime, uyanışa ittirildiğimizi sanki anlatmaya çalışıyor kalan bizler için. Büyük bir itiş, büyük bir itim gücü var burada. O yüzden buradaki manayı anlayabilmek hepimizin bireysel yaşantılarında neyi değiştirmesi gerekiyor? E, neye farklı bir gözle bakmamız gerekiyor? Belki de bunları fark edebilmek önemli. Bugüne kadar <gülüyor> maddeye vermiş olduğumuz değer e, tabii ki madde bizim için çok önemli. Ama gördük ki e, gerçekten e, bütün maddi e, deneyimler, kaynaklar yok olabiliyor. Ama e, bizimle kalan şeyler çok farklı olabiliyor. Tabii. Şimdi 20 Mart tarihinde meydana gelecek kavuşuma odaklanalım. Şimdi işin içinde arkadaşlar, Venüs, Kuzey Aydümü ve Juno var. Şimdi bu üçü bir araya geldiği zaman tabii ki konunun aşk, ilişkiler, evlilikler, kadersel aşklar, ruh eşleri, ilahi aşklar, ilişkiler, her türlü ortaklık, maddi ortaklıklar bununla beraber... İş arkadaşlıkları, iş ortaklıkları, iş birliktelikleri. Ee, aynı zamanda tabii ki geçtiğimiz yaklaşık bir buçuk yılın, bir, bir buçuk yılın e, bize anlatmaya çalıştığı, aktarmaya çalıştığı mesaj. E, eş zamanlı bir şekilde e, Jüpiter-Şiron kavuşumu, bizi yaralayan, bizi zorlayan bir durumdan şifayı bularak aslında çıkmamızın e, nedenle önemli olduğunu vurgularken... Karşımıza çıkan fırsatları da tabii mars neptün karesiyle ile beraber kaçırma ihtimalimiz, karıştırma durumumuz da var. Yani e, gerçekten çok net olamadığımız ama yavaş yavaş belki de toparlanmaya çalıştığımız bir süreç. Tabii e, biliyorsunuz aslında geçtiğimiz 1-1,5 yıl boyunca ay düğümleri Boğa ve Akrep hattında e, zaman zaman Uranüsle Sert görünümler yaptı ki bu görünümlerde de aslında ne yazık ki bu deprem felaketlerini yaşadık. Oranın etkilerini çok sert bir şekilde gözlemleme şansımız oldu. Artık yavaş yavaş bu aks akrep boğadan çıkıp koç teraziye geçecek. Burada toprakla alakalı, depremle alakalı daha rahat bir süreç olacağını öngörüyorum. Ama tabii ki farklı bir gündemlerimiz olacaktır. Kuzey Ay Düğümü burcundayken çok daha cesur, çok daha cüretkar e, eylem planları da karşımıza çıkabilir. Şimdi Venüs'ün, Kuzey Ay Düğümü'nün ve Juno'nun kavuşumuyla beraber birçok insan için şunu söyleyebilirim ki özellikle Ay Düğümleriniz Akrep Boğa hattındaysa e, yine su veya toprak gruplarındaysa bununla beraber e, aynı zamanda ee, buralarda Venüs, Jüpiter, Juno yerleşimleriniz varsa e, gerçekten kadersel eşinizle, ruh eşinizle veya çok önemli bir ortakla, çok önemli bir kişiyle karşılaşma ihtimaliniz var bu dönemlerde arkadaşlar. Bu kişiler sizin belki de ruhsal kontratlarınızın olduğu e, sözleştiğiniz insanlardır. Karşınıza çıkacaklardır ve o ruhsal plan her neyse onu artık icra etmek üzere bir yolculuğa başlayabilirsiniz veya başlamayabilirsiniz. Tabii ki burada özgür irade yasası her zaman işliyor arkadaşlar. Dediğim gibi Mars Neptün karesi aktif olduğundan bu planın farkına varamayanlar da olacaktır ama tuhaf bir deneyim yaşadığında fark edeceklerdir diye düşünüyorum. Özellikle bu kavuşumun aslında yaklaşık 10 derecelik bir orpla Uranüs'te de etkili olduğunu kavuşumda olduğunu düşünecek olursak. Aniden bir uyanış, aniden bir fark ediş de olabilir. Yani bu konuya ayıkmak, <gülüyor> bu konuya uyanmak gibi bir durum da olabilir arkadaşlar. Parasal gündemlerle alakalı ne yapılması gerekiyorsa aniden bununla alakalı böyle bir ampul yanabilir kafamızda. Tabii Satürn balık burcunda çok rahat bir konumda değil. Ama Mars ve Uranüs'e de güzel kontakları var ve aynı zamanda Satürn'ün Venüs e, Juno ve Kuzey Aydın'ın kavuşumuna e, sekstil açısı var arkadaşlar. Bu ne demek? E, bu da aslında çok sağlam ilişkilerin kurulma ihtimalini gösteriyor. Karşılaşmalar, görüşmeler çok kadersler olabilir. E, i̇şin içinde ilahi bir planın e, dokunuşu olduğunu fark ettirebilir. Ama e, ani bir dokunuş ve uyanış olsa da uzun ömürlü uzun vadeli e, birlikteliklerden, ilişkilerden, plan ve projelerden bahsediyoruz çünkü işin içinde satürn var arkadaşlar. Zaten satürn e, balık sürecindeyken benim en çok vurgulamaya çalıştığım şey herkesin samimiyetinden sınanacağıdır. Samimi olmadığımız sürece e, gerçekten bu alanlardan ciddi dayaklar yiyeceğiz. E, dolayısıyla hangi alanda samimiyiz? Hangi alanda kendimizi özgürce ifade edebiliyoruz ve ciddi bir taahhütte bulunabiliyoruz? İşte bunlarla alakalı da bir mesaj yani Satürn sadece kötü etkiler de getirmez. Ee, aslında oradaki bağlantıya bir zam etkisi de yapar, yapıştırır e, ve uzun süreli olmasını da sağlayabilir. Satürn'ün Mars'la kurmuş olduğu bu kontak yine baktığımız zaman aslında e, uzun vadeli bir konu için Adım atabilmek, iletişime geçebilmek artık Mars 8'lerin son dönemecinde yaz aylarından beridir. Yaşamış olduğumuz o kaygı, endişe, kafa karışıklığı, e, zihni susturama hallerinden kurtulup belki de bunun için artık bir adım atmak veya karar vermek gibi temaları tetikleyecektir. E, tabii e, bununla beraber Neptün, Güneş, Merkür'ün de e, artık yeni ay e, fazındaki yaklaşmış olan yeni ay fazındaki e, bu kavuşumda aslında bize hayallerimizin, dileklerimizin, niyetlerimizin hangi yönde olması gerektiği ile alakalı bir vurguda bulunuyor. Ee, burada bu kavuşuma Mars'ın kara görünüm yapması belki de bizim uğradığımız hayal kırıklıkları ile beraber aslında bize hizmet etmeyen, bugüne kadar çaba gösterdiğimiz, bugüne kadar emek verdiğimiz, bugüne kadar uğraşı içinde olduğumuz konuların ne kadar boş olduğunu ve buradan beslenemediğimizi, çünkü tam karşısında seres var arkadaşlar, tam karşısındaki seresle beraber bizi beslemeyen, bizi büyütmeyen, bizi yeşertmeyen alanlarla alakalı artık bir şeylerin farkına varmamızı e, belki de büyük bir hayal kırıklığı şeklinde gösterebilir ve bu da sonrasında tabii ki Büyük bir dua ve dilek enerjisine dönüşebilir. Akabinde de bunların eş zamanlı olarak karşımıza çıkma durumu söz konusu olabilir. Şimdi burada bu kavuşum Boğa Burcu'nun 4 derecesi civarında meydana gelecek. Hemen bir teyit etmek istiyorum. Evet 4 derecesi civarında meydana gelecek. Burada... Biraz sert bir sabit yıldız da var. Aslında bu yıldızla beraber biraz zorlayıcı durumların dolacağını düşünüyorum. Yani kadersel eşiniz, ruh eşiniz dediğimiz zaman veya işte kaderinizdeki ortaklık, iş planı, para kaynağı dediğimiz zaman her zaman çok keyifli olmak zorunda veya altın tepsiyle sunulmak durumunda olmayabilir. Dolayısıyla burada bir takım sınavlar, çetrefilli işler, karışıklıklar, halledilmesi gereken problemler, aşılması gereken engellerde olabilir. Olabilir. Bir takım kriz durumlarına da çekilme durumu olabilir. Zaten akrep boğa aksı kriz ve krizi yönetmekle elintilidir. Ekonomik anlamda da aslında her ne kadar büyük sıkıntılardan geçiyor olsak da bir umut ışığının doğabileceği ihtimalleri de tetikleyecektir diye düşünüyorum bu özel kavuşum. Merkür'ün, Neptün'ün, Güneş'in birbirleriyle bu kontağı aslında gerçekten kalben ne istediğimize veya bizi besleyecek, bizi mutlu edecek, bizi sükutu hayale uğratmayacak şeyin ne olduğunu eğer bilemiyorsak belki de bununla alakalı e, ilahi olana sığınmamızla e, aslında e, karşımıza çıkabilecek ihtimalleri de e, sistemin bize göstereceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden e, eğer emin olamadığınız veya kafanızı karıştıran durumlar varsa e, dualarınızı herhangi bir şekilde sınırlandırmak zorunda değilsiniz. Akışa teslim olun ve karşınıza çıkan o süreç, o durum her neyse ondaki hayrı veya ondaki o e, mucizeyi görmeye çalışın diyebilirim. Tabii ki dediğim gibi e, buradaki sabit yıldız biraz zorlayıcı bir sabit yıldız. Her zaman bizim hayrımıza olan, bizim tekamülümüze hizmet eden şey e, çok daha güzel şekilde ilerleyemeyebiliyor hatta aksine daha çok bizi zorluyor ve konfor alanımızdan çıkmamıza bir şekilde vesile oluyor çünkü konfor alanımızda büyümemiz ve gelişmemiz çok daha zor bazen dediğim gibi büyük bir ittirici güçle aslında o alanlardan kapı dışarı ediliyoruz oyun dışına saf dışına bırakılıyoruz ki kendimize yeni bir takım yollar bulabilirim Evet, bugün yalnızca bu kavuşumdan bahsetmek istedim. Tabii buradaki sabit yıldızın bir takım doğal afetleri de tetikleyebilme ihtimali vardır ama bunu nasıl söylenir bilemiyorum. Tabii ki bu süreci de yakından da deneyimlemiş birisi olarak. Buradaki... Nüansı da fark etmemiz gerekiyor. Tabii ki bunu olayın içindeyken idrak edip yaşayabilmek çok zor. Bu kavuşumun sabiyan sembolüne de bakmak istedim. Belki buradan e, mesaj alacak olanlar vardır. Ruhu kederden temizlenmiş genç dul bir kadın. Ebedi hayatın sırrı için açık bir mezarın önünde diz çöküyor. Aslında e, kayıplarımızdan bahsediyor arkadaşlar. İzlediğiniz hem kayıplarımızdan hemden hem de yeniden başlayabilme becerimizden bahsediyor. Ee, kayıpların bizi hayattan tamamen koparmaya, ümidimizi kesmeye sevk edebileceğini ama bir taraftan da ebedi hayatın sırrı için aslında bazı kayıpları da kabullenebilmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hedefe doğru gidebilmek, belki de anıları bizimle beraber olacak anıları cebimizde taşısak da artık arkada bırakmayı başarabilmek gibi temaları da vurgu vurguluyor. Bir yaz hali, evet bir yaz hali, bir serzeniş hali, boşanmalar, kayıplar, kederden sonra gelen mutluluklar, kaybın ve ayrılığın getirebileceği fırsatlar, hediyeler, fazlalıklar. Ve kayıp giden e, konulara odaklanmak yerine aslında önümüzdeki fırsata odaklanabilmek gibi temaları da vurguluyor. Yani bu dönemde e, bu gibi temalarında e, yoğunlaşma ihtimali var arkadaşlar. Herkes kendi kişisel yaşantısında bu dönemde yaşamış olduklarını e, kendine ait mesajı alacaktır diye e, temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için, değerli yorumlarınız için ve benim yanında olduğunuz için gerçekten sizleri çok seviyorum. Beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Umarım ilerleyen süreçlerde videoların sıklığı artar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabından veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Esenlikle, güzellikle kalın. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.